da Civic 1.5 turbo motorlu bir aracı sahibiyim. Bir senedir bu kullanıyorum aracımı. Yalnız daha önce de iki tane otogaz dönüşümü yaptırdığım aracım vardı. Bu araçta da benzin maliyetlerinden dolayı otogazı tercih ettim. Biraz araştırma yaptıktan sonra Prince'in ES2DI kitinin aracı uygun olduğu tespitinden sonra firma araştırdım. Firmadan da üçer Otogaz karşıma çıktı. İnternette araştırmalarımız sonucunda. Biraz konuştuk Murat Bey ile, Emrah Bey ile biraz konuştuktan sonra montaja karar verdi. Randevu aldı. kısmetli bu güneymiş. Şimdi arkadaşlar da başladılar sabah erkenler randevu. Bir gün içerisinde de teslim ediyorlar aracı sabah geldiğimiz zaman. O da güzel. Hadi ben İstanbul'a Bursa'dan geldim. O da araştır araştıra geldi. Şimdi şey önemli burada kit hani pahalı bir kit aracı uygulanan kit. Ama hani kit ne kadar güzelse işçiliğin de o kadar önemi artıyor. Neden? Hani yüzde elli yüzde elli aslında güzel bir kit kullanıyorsunuz ama güzel bir işçilik olmayacak. Bu sefer araçtan istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Bunu o yüzden üçeli tercih ettim ben hani gelirken. Şu ana kadar montajı yarılamış bulunmaktayız şeyinde e, aşamalarda ve maşallah diyelim hani güzel devam ediyor montajımız da güzel devam ediyor ustalarımız burada hakikaten işine vakıf insanlar hani fabrikasyonu hiç aratmayacak şekilde kablolama, eklaş artı montaj devam ediyor. İlk kez çalıştık ama mutluluk aldık. Ee, Arkadaşlarınızla yakın çevrenizi tavsiye edecek misiniz? Evet, düşünüyor musunuz? Kesinlikle tavsiye ederim. Hani bu taraftaki hem işçilik hem karşılama. zaten karşılamayla başlıyor. Gerçekten hani dükkan sahibi de çok ilgili. Ee, i̇lk başta sorularınıza da tam cevapları veriyor. Yani hiç açık bir nokta bırakmıyor size kafanızda soru işaretleri olmadan buraya geliyorsunuz. Karşılamadan başlayıp yani montajın yarısındayız şu anda. Şu ana kadar. Her şey çok güzel devam etmekte. 3L <gülüyor> otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2020 model 1.5 182 bg'lik Honda Civic. Evet biliyorsunuz Honda Civic artık 1.5 direk enjeksiyonlu turbo motora geçti ve bu araçlarımızda artık Prince'in VSI 2 Di dediğimiz ürününün montajını gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu aracımız da Bursa'dan geldi. Bursa'dan bizi tercih etti. Güzel bir montaj oldu. Montajımız bitti ve birazdan yol kontrolüne, yol ayarlarına çıkacağız. Benzin ve gaz parametrelerini kontrol edeceğiz ve aracımızı buradan uğurlayacağız. Honda'nın yeni nesil direkt enjeksiyonlu turbo aracı. Aracımızın yol testini tamamladık. Araçta herhangi bir sıkıntı, problem vesaire bir şey söz konusu değil. Aynı benzinle de nasılsa gazla da, da aynı şekilde bir sürüş konforu var aracımızda. Bu araç biliyorsunuz artık Honda'nın yeni kullandığı bir motor ve gerçekten çok çok da başarılı olmuş. Gerek verdiği performans hissi gerekse torku gerçekten Honda'ya yakışır bir motor olmuş. Hisli ve performanslı bir kullanım sağlıyor. LPG'de de %45'e varan net bir yakıt tasarrufu sağlayacak artık araç sahibi ve pirinç kalitesi ile uzun yıllar keyifle bu aracını sürebilecek. Honda Civic RS modellerinde 1.5 182 beygirlik motorda %100 uyumlu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Bunlar karma tüketim sağlayan motorlardır. Biliyorsunuz direkt encesyonu motorlar ve Prince'de de benzin tüketimi oldukça düşük. Ortalama vermek gerekirse her 100 km bandında 1 litre gibi bir benzin tüketimi yapıyor. Bu da günümüz şartlarında oldukça düşük bir veri. Prince yine bu de gerekeni yapmış diyebilirim. Bu araçla alakalı aklınıza takılacak olan bir soru varsa videonun altında yorum kısmına belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince siz değerli takipçilerimiz için cevaplamaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarından da bizleri takip etmeyi unutmayalım. Gerek Facebook olsun, gerek Instagram, gerekse YouTube kanallarımızdan bizleri takip ederseniz çok çok sevinirim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.